Arkadaşlar merhabalar, bildiğiniz gibi yeni araç aldık ama yeni aracımızın kaloriferi çıkmıyor. 2 gün önce antifrizin suyunu değiştirdik. Genel olarak kaloriferin içini temizlemeye çalıştık. Oldukça kez çıktı ama henüz bir temizlik işlemi yapılmadı. Bunun için riskli ama porsche özleneceğiz arkadaşlar. Yoksa komple tortizon sökülmesi lazım. Deneyeceğiz bakalım bu işlemlerimiz başarı olacak mı? Şimdi bu videoda sizlere bu aşamayı göstereceğim. Isıtmayan, kalorifer ısıtmayan, soğuk üsleyen ya da ılık üsleyenlerin yapabileceği bir uygulama olacak ama bu uygulama biraz daha riskli arkadaşlar. Yani kaloriferin peteğini kurtarma işlemini bir şey olacak bu. Elimizde şu an bir var. Şimdi de birazdan uygulamalara geçeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak kaloriferi motorun su haznesinden iptal edeceğiz. Yani sudan dolaşmayacak. Sadece kaliferin hortumlarını söküp kalefer peteğinin iç temizliğini yapmamız için buradan kaliferin borlarını buluyorsunuz çıkışları nereye gidiyor onları güzelce takip edip onların söküm işlemlerini yapmanız gerekiyor. Zaten iki tane ortum oluyor. İki tane hortumunu güzelce sökmeniz gerekiyor ilk başta. Tabi bu esnada su suda ya da antifriz kullanıyorsan antifrizle boşalıyor olacak. Şuradaki de ikinci çıkış ortumu. türünne giren iki ortamda söktük ağzımıza şöyle tutup içerisindeki suyu boşaltmamız lazım ve <Gülüyor> yardımıyla borç çözü buradan boşaltacağız ve öbür yerden akana kadar bekleyeceğiz ondan sonra bir 5 dakika bekleyip boşaltma işlemini yapacağız şurada porçöz arkadaşlar bu riskli yani kaleferinizde delme patlama ihtimali var yani o yüzden bizimki yarı kısmı tıkalı olduğu için yarı kısmı açık yarı kısmı tıkalı o yüzden mecburen bu şekilde uyu yapmak zorunda kaldık. Evet bu şekilde bir 5 dakika bekliyoruz. açmadı. Şimdi hortumları uzatarak deneyeceğiz. Böyle yavaş yavaş onun sığmadı. O yüzden. Atma var mı? Boru Şurada var. Şurada bir boru akıyor, patlamış. Bak, o senin borun. Senin borunun bağlantısı. Patlamış ki. Hı? Patlamış. Nereden patlamış? Aa, ortadan. Akıyor. Ya. ya hayır, o süzülüyor, altına doğru. Ha, o zaman önemli değil o ağzından mı kaçırılıyor? Sağlam Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkışların ağzına hortum bağladık yaklaşık birer metre. Onların da e, amacı şu, içeride herhangi bir hava boşluğu kalmadan işte port çöz müdahale edebilsin diye. Çünkü ilk aşamada sökemedi. İlk aşamada 5 dakika bekledik. Herhangi bir etkileşim sağlamadı. 10 dakika bekleyeceğiz. Bu seferde sağlamazsa bir 15-20 dakika falan bekleyeceğiz. Bu, bu şekilde bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar fazla bekletip de çünkü direkt mesela ilk başta 20 dakika bekletip örnek örnekle 5 dakikada açılacak bir sorun olur. Bunu biz 20 dakika bekletelim. Bu sefer radyatörde herhangi bir sıkıntı yoksa bir kısmında delme işlemi olabilir. Yani bu risk almamak için böyle ilk başta 5 dakika şimdi 10-15 dakika bekleyeceğiz. Bakalım ee, kalorifer radyatörü açılacak mı? Bağlantılar şu şekilde. İşte çıkışın bir tanesi burada. Bir tanesi de şu altta. Direkt şu ağızdan bağlamadım. Şunlar da direkt kaleferin çıkış ağızlarının olduğu yer. İki tanesi şurada. Onlar hortumlarıyla. Bir tane vanası var. Vanası sağlam, çalışıyor. Bu şekilde kattık. Bu şekilde birer metre. ağızları kaçırmayacak şekilde kelep çattık arkadaşlar. Bu zaten kaçırmıyor. Şimdi bekleyeceğiz bakalım netice ne olacak. Havalar zaten soğudu. Şöyle havayı da gösterin. California yapılması şart. Bu şekilde bir çalışmayla devam ediyoruz şimdilik. Arkadaşlar şöyle beklerken sizlere de birkaç şey anlatayım. Şimdi arabaya antifriz de katmıştık biz. Tabi antifrizimizi de boşalttık. Tutmadık. Tekrardan yenileme işlemleri yapılacak. Daha önceden antifriz kullanılmış ama genelde suyla kullanılmış arkadaşlar. Ee, bu yüzden buna antifriz alıştırma sistemlerini de yapacağız. Bu ileriki videoda olacak büyük ihtimal. Ee, hangi antifriz kullanacağız? Nasıl katmamız gerekiyor? Çünkü daha önceden fazla bir antifriz görmemiş bir araba oldu. O yüzden antifrize alıştırmamız lazım. İlk etapta neler yapmamız gerekenleri aşağı yukarı benim diğer videomu izleyenler biliyordur. Ee, daha önceden hiç antifriz katılmayan arabaya antifriz katarsak ne olur diye. Şimdi buna da ileriki videolarımızda e, antifriz uygulama işlemini yapacağız. E, şimdi bekliyoruz Porçöz etkisini göstersin. Porçöz de bilmiyorum bilgin etkileşime girmedi. Şimdi de umuyoruz ki etkileşime girip o tıkanık yeri e, açar. Çünkü bu arabalarda genelde Japon arabalarında bu tarz arabalarda komple örnek verim bu arabada komple göğsünü sökülüp orta kısmından radyatör sökülüyor Çok meşakkatli bir iş. Radyatör peteye sökülüyor kaloriferin yani. E, o yüzden bu işlere girmeden bizim bu şekilde bu iş halletmemiz lazım. E, bakalım işte deneyeceğiz, zorlayacağız. Patlayana kadar deneyeceğiz arkadaşlar. Hiç patlamadan açılmaya da bilir. Çünkü bunların e, orijinal radyatörü bakır olduğu için herhangi bir e, porça zarar vermez. E, alüminyum'a göre çok çok az zarar verir. Yani denmesi daha zor o yüzden Iı, sıkıntı yapmadan yani herhangi bir elinizi korku kıştırmadan çözü dolduruyoruz bu aşamada. Şu an halen bekliyoruz. Etkileşim içerisinde borların içerisinde borcöz dolu, kaliperin içerisine kadar. Şu an dolu. Bunu şöyle aktarmak istedim sizlere Yaklaşık bir 10 dakika oldu, 5 dakika sonra tekrardan boşaltacağım. Bu sefer yere boşaltmayacağım çünkü borcözümüz şu şekilde arkadaşlar, şu şekilde sallantından görebiliyorsunuz. Zaldı tekrardan alacağız belki bakalım elimizdeki ile yetiştirebilirsek yetiştirmeye çalışacağız. Yaklaşık 15 dakika bekledik içerisinden çıkan bu. Fazla bir temizlik olmaz ama şöyle dibinden görebilirsiniz dibine kalıntılar geldi bakın şunlar. Daha uzun süre bir bekleyiş yapacağız devir daim şeklinde. Boşa yere dökmeyelim diye tekrardan doldurarak devam edeceğiz bunu. Bu işlemleri tekrardan doldurduk bekliyoruz bakalım sonuç ne olacak. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu 17 dereceden şu an 30.5 dereceyiz ama tabi ki bunun çok daha iyi olması lazım. Şu alt kısımlara bakıyoruz. Alt taraftan ben e, kalevifere ellediğimde sıcaklık var. Ciddi bir derecede. Ama onu bu sefer buraya yansıtamıyoruz. Ama şu anki sıcaklığımız güzel. Arabanın içerisinde rahat rahat oturabiliyoruz. Dışarı soğuklu olsa şu an 32'ye çıktı. Yani yavaş yavaş e, yükseliyor. Yani hiç Sıcaklık yokken şu an artık sıcak verdiğiniz elinizde tuttuğunuzda hissediyorsunuz. Ama bunun daha da iyi olabilir mi? İyi olabilir. Şu an gayet güzel. Bak istersen sen de. Evet. Çok çok iyi var. değil mi? Evet. Şu an daha da iyi. Olmuş. Şu an ben daha da gibi. iyi. Ee, tabii ki daha yeni e, suyunu kattık. Araba tabii devir daim yapıyor. Suyu da biz dolaştırdık. Bu e, bu şekilde tıkanık kısım. Bir hafta sonra tekrardan biz, bir su değişimini yaparız değişimini yaptıktan sonra hem antifrizini de ekleyip artık arabamız kışa kullanılabilir halde olacak. Hararetimiz de normal. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an 34 derece oldu. Güzel bir derece arkadaşlar. Yani 17 derecenin hiç üflemeyen bir arabadan bunu başarmak güzel. Herhangi bir kaçağımız yok. Su artması falan yok. Herhangi bir zarar da vermedik arkadaşlar. Şu an 34.2. Bu şekilde temizlik işlemlerini gerçekleştirdim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beni desteklemek istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Videoyu beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yaptığım da işlemde belki yanlışlık vardır. Tavsiyeleri olanlar varsa da onları da yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.